Musullu küçük evaleterinin sunduğu benimle söyle devam ediyor. Gamze sadece 40 yürüyesine ayağa kaldırabildi. Bir halda nasıl buldun? <gülüyor> Bu iki yarışmacı Berken'in. Musullu küçük evaleterinin sunduğu benimle söyle devam edecek. Musullu küçük evaleterinin sunduğu benimle söyle devam ediyor. Sizce Yiğit neden bu puanda kaldı? Yiğit'in evvelki performanslarında gösterdiği başarı. Musullu Küçük ev Aletlerinin sunduğu benimle söyle devam edecek. Musullu Küçük ev Aletlerinin sunduğu benimle söyle devam ediyor. Musullu küçük evaletlerinin sunduğu benimle söyle sona erdi. Musullu küçük evaletlerinin sunduğu benimle söyle başlıyor. Bazen eski bir aşk, bazen yaşadığım şu an. Bir dokunmuş bir söz müziği. Alkışların en büyüğü size ve e, bu özeninize, e, bu e, çalışmanıza, emeğinize. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gamze sadece 40 jüri üyesini ayağa kaldırabilir. Musullu Küçük evaletlerinin Aletlerinin sunduğu Benimle Söyle devam edecek.